Esselamün aleyküm ve rahmetullah. Evet arkadaşlar. Öncelikle Cuma'nız mübarek olsun. Videomuza, Videolarımıza başlamadan önce size biraz bilgilendirmek istiyorum. Çünkü e, e, duymayan kardeşlerim var. Hem de e, bilmeyen kardeşlerimiz, abilerim, ablalarımız var. İlk önce bana destek için ve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 Şimdi oyun bilgi, e, videomuza girdiğimizde ilk önce duymen kardeşlerim için söylüyorum. Altyazılar bölümüne tıkladığınızda böyle zaten bu şekil gelecek. Altyazıları tıkladığınızda böyle bir hemen altyazı gelecek. Çünkü her videolarımda altyazı yazıyorum bilginiz olsun. Eğer gelmezse ayarlar kısmına geliyoruz. Altyazı Türkçe deyip tıkladığınızda direkt buraya altyazı geliyor. Beni altyazıdan dinlemek isteyen kardeşlerimiz varsa, duymayan kardeşlerimiz varsa bu şekil yapabilirler. Dediğim gibi eğer e, biraz da benim ile bir iraza büyümemi istiyorsanız, e, destek içinde videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Benimceklerim bu kadar. İsterseniz sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Esselamün Aleyküm ve Rahmetullah Bugün Cuma'mızı eda ettik. Allah'ımıza şükür olsun, hamdolsun. En azından farzlarını kıldık ve gelip evimizde sünnetlerimizi eda edip ve Allah'ımıza şükür olsun yaptık, görevimizi tamamlamış olduk. Ve Allah nasip ederse böyle devam eder inşallah. Bugün ise e, başlangıç olarak Cumanın Faziletlerini sizlerle paylaşmak istiyorum ilk başlarken de yani Kur'an-ı Kerim'e kullanma kulaklığımıza başlamadan önce okumadan önce e, Cumanın faziletlerini sizlerden bahs sizlere bahsetmek istiyorum Birincisi Cumanın faziletlerinden bir tanesi Adem babamız Cuma günü yaratıldı Adem babamız Cuma günü cennete sokuldu Adem babamız Cuma günü cennetten çıkarıldı ve kıyamet Cuma günü kopacak ve Cuma günü Rabbimiz emir ise akşama kopacak. Yani kindi ile akşam namazı arasında. Bir de şöyle bir şey var. Cuma günü müminler için yani herkes için bir bayram. Yani şöyle diyeyim şu anda cehennemdeki bütün azaplar duru, duru, duru, durulmuş şekilde duruyor. Yani kimseye cehennemde bile şu an azap yapılmıyor. Ne kadar güzel bir şey. O yüzden Cuma'nın faziletlerinden çok güzel bir yanı da bu. Yani şöyle söyleyeyim bir de şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarım e, bilmem, bazı arkadaşlarım yanlış bilir mesela. Şöyle yap, yani şöyle söyleyipse bilin yani aklınıza bulunsun. E, Cuma günüyle hani tırnaklar ne zaman kesilir diye bazı arkadaşlarımız merak ediyorsa bunları arkadaşlara e, bilgilendireyim. Pazartesi günü akşamı kesilir diyorlar. Kimlerse ise diğer günler kesilir. Ama şöyle bir şey var. Sen cumaya hazırlık olduğun için senin tırnaklarını perşembe günü, özür dilerim. Perşembe günüyle cuma sabahı öğlene kadar tırnaklarını kesebilirsin. Çünkü cumaya hazırlık yapıyorsun kendine göre ve hani tırnaklarını keseceksin. Tırnaklarını kesme de kesim şekli de bu. Resulullah Efendimiz tırnaklarını şöyle keserdi. Yani onun sünneti şöyle. İlkten baş parmak. Sonra bu, sonra bu, sonra bu, en son bu. Ve sonra küçük parmak. Sonra bu, sonra bu, sonra bu, sonra bu ve sonra bu. En son en baş baş parmak. Ayaklardan da sağdan küçük parmaktan en son küçük parmağa kadar. Yani sola sol tarafa kadar. Yani sağdan sola kadar keseceksiniz Bu sizin için Resulullah Efendimizin e sünnetidir bu Bir de bazı arkadaşlarım biliyor bilmiyor ben sordum gerçi fazla bilinmiyor herhalde San, sanıyorum, sanıyorum ki Fark ettiyseniz meşcitle tuvaletler arasında biraz mesafe mesela abdesthane bölümlerde fazla mesafeler var bazı bazı yerlerde Demeyim, en çok baya, baya bir yerlerde var yani Resulullah Efendimiz tuvaletten çıktıktan sonra 40 adım atmadan abdestini almazmış. Çünkü neden? Şöyle, sen 40 adım atacaksın ki oradaki senin e, Affedersin büyük küçük aptesini yaptığında içeride kalıyor ya. Sen yürüdükten sonra o bir zaman sonra içeri gidiyor ve sana engel olmuyor namazında engel olmuyor. Mesela bazen e, belli olmuyor falan farkında olmadan belki o sırada sen namaza geçiyorsun. Direkmen mesela sene tuvaletten çıktın direktmen abdest aldın Park geçtin Oradan tuttu senin e, Affedersiz iç çamaşırına damladı Bu abdestin bozuluk Bozulmaması için Resulullah Efendimizin sünnetinden biri Sen tuvaletten lavabodan çıktıktan sonra Eğer Kırk adım atacaksın Olduğun yerde kırk adım at Kırk adım attıktan sonra bismillahirrahmanirrahim de Abdestini almaya başla Ve Abdestini aldıktan sonra namazına geç ne et ve kul görevini tamamla Bir de Şöyle de bir şey var <gülüyor> Bu şekilde Namazlarını Eda edebilirsin kardeşim Başka ne söyleyebilirim Yani ha bir de cuma'nın faziletleri Efendime söyleyeyim Mesela sen bu tırnağını kestin Efendime söyleyeyim mesela gittin Perşembe günü affedersin ee, temizliğini yaptın. iç temizliğini yaptın. Tüylerini falan affedersin kestim. Öyle diyeyim sana. koltuk katlarını falan kestim o günü. Ve perşembe cumaya hazır hazırlanmış oluyorsun yani öyle diyeyim sana. Hazırlanıyorsun ve hazırlandıktan sonra tırnaklarını kestim. Efendime söyleyin cuma günü geldi. Cuma günü sabah bismillahirrahmanirrahim efendim deyip boy aptesi alırsan, gidip de normal aptesi alırsan, gidip de mescide gittiğinde Mescih'e gittiğinde iki rekat namaz kılarsan, hocaya da dinlersen, bir deve kesmiş kadar sevap yazılıyor. Sana, ilk giden sen olursan bir deve kesmiş kadar sana bir sevap yazılıyor. Yani deve kesmiş kadar sana sevap yazılıyor. Kendisine, koç üçüncüsüne, ee, keçi olması lazım, vallahi tavuk olması lazım, dörtüncüsüne sadak olması lazım. Öyle bir şeydi. Ama birincisini ben biliyorum. Birincisi deve kesmiş kadar sana sevap yazılıyor Bundan daha güzel ne olabilir ya Sen bir deve kesmiyorsun Ama Allah'ımız Celle Celal'im Sana bir deve kesmiş kadar sevap yazıyor. Ne kadar güzel bir şey O yüzden Sen bunları yaparsan ne mutlu sana